Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, eğer bunu kullanıyorsanız lütfen kullanmayın. Bu çünkü bu işaret İrşteyanların daha okuma daha daha okuma şeklidi. Bizim Müslümanlar böyle okuyoruz. Evet. Lütfen dikkat edin. Ee, bu bu gönder göndermemeye. Evet. Gerçekten lütfen göndermeyin. Zaten fotoğraflardan da göreceksiniz. Nakıl atılmayın. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Yani erişsiyorsanız gö gönderebilirsiniz. Anlaşılmaksanız lütfen göndermeyin. Nakıl atılmayın. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bye bye. Arkadaşlar, bu emoji çok emojisi değildir. Evet, bu Erisyanların doğu okuma emojisidir. Merak etmeyi, sağdan abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, bye bye.